İrademdir. Dündar Bey'i ve Dündar Bey'e destek olan beyleri beylikten azlettim. <Gülüyor> Alın dirisini dey, ölüsünü iste. De. Dünya düşmana diz çöktürdük de, bizi içimizdeki hayınlar var. Osman, hazine kadar değerlidir. Osman sizin yüzünüzden ölecek. Baba da... Sen bey değilsin, değil. Hala kurduğum düzeni değiştireceğine inanırsın. Sadece düzeni değil, çağı da değiştireceğiz yalnız. Bu kavga haça çarpan hilali kavgasıdır. Hayır.